Şimdi şey var, e, şimdi hani Mars'ı kolonileştireceğiz hani oraya insan göndereceğiz hani belirttiğim gibi bu önümüzdeki işte 2025'te, 25'te, 2030'da olabilecek bir şey değil. E, bunu şey yapmıyor, evet bize pompalanan bir umut var. Ancak e, bu kolonileşmenin gerçekleşmesi için aşılması gereken çok fazla problem var. Terraform kısmına hiç girmiyorum çünkü telefon çok uzun süreç. Ee, mesela ilk problemlerden bir tanesi, bu insanlar nerede yaşayacak problem? Kaç numara? O e, 130 numarayı... Nermen açalım. Hı -hı. Şimdi bu insanlar nerede yaşayacaklar? Bize sürekli ne gösterebiliyor? İşte Mars'a gidecek araç, Mars'a gidecek roket yapmaya çalışıyoruz. Şu, bu bilmem ne? Bu, bu sürekli bize veriliyor. Elon Musk da sürekli bunu yapıyor. Ama e, hala şunlara benzer... Yani insanların yaşayacağı e, barınak, barınma alanlarıyla ilgili hiçbir şey yok ortada. Ya, en büyük problem bu. Hani 5 sene sonra o insanları, 10 sene sonra o insanları Mars'a göndereceğiz de bunlar nerede yaşayacaklar? Evet. E, bununla ilgili benim her zaman... A, sesim az geliyormuş, tamam. E, bununla ilgili benim hep söylediğim bir şeyler, bakın bu e, Mars'a gönderilen bir tanecik ee, ev hani bu ev gibi görülen yapı veya yapılar veya benzeri şeyler bunların hiç arza hiç bozulmaması lazım çünkü burada insanlar bir ömür yaşayacaklar yani 70 sene 80 sene 90 sene yaşayacaklar ee, bunun hani çürümemesi bozulmaması veya bozulduğunda veya hava kaçırdığında, ya yani neydi işte soğuk aldığında ee, veya güneş altında kaldığında 70 80 sene hiç arıza yapmadan o insanın yaşamını idame ettireceği bir yer olması Şimdi şöyle düşünün Yani gittiniz bir tane ev yaptınız dünyada O eve bakım yapmadığınız sürece Bakımsız bırakın kenara Bir süre sonra zaten o döküntü haline gelmeye başlar Bizim evlerimiz parklarımızın sağlam görünmesinin nedeni Biz onu onları sürekli tamir ediyor oluşumuz Evet Bakımsız bırakın kullanmayın Bir süre sonra o mahvolu gider Kendi kendine yok olur Şimdi e, bu insanlar Mars ortamında e, çok fazla dışarı çıkamayacaklar. Çünkü Mars atmosfersizliği ve çok soğuk yapısı nedeniyle e, öyle gezinti yapmaya uygun değil. Yani buradaki gibi e, çocuğunuzla pek top oynayamayacaksınız Mars'a gittiğinizde kolonistler. Ya, bu arada Mars'ta doğan ilk bebek kim olacak onu da merak ediyorum. E, orada olacak işte büyüyünce de giysin diye bir beden büyük uzay, iki beden büyük uzay elbisesi sağlayacağız. Evet. O kişinin ben olmayacağım kesin zaten. Ee, şimdi bu insanlar dışarıda pek vakit geçiremeyecekler ve de dolayısıyla bu evlerinin e, bakımını da kolay bir şekilde bizim şu anda dünyada yaptığımız kadar kolay bir şekilde yapamayacaklar. Zaten ya, e, bir şey söyleyebilir miyim? Mars'taki e, çetin şartlar altında orada evim diyebilecekleri barınakların yapılabilmesi oldukça güç. Bu sebeple de dünyadan e, o evim diyebilecekleri barınakların oraya taşınması gerekiyor. Bu da artı olarak tekrar Mars'a yolculuğu ne kadar zor olduğunu gösteren bir nokta bence. Evet dediğin gibi bunların da dünyada yapıp götürülmesi lazım. Hani e Diyor işte orada 40 kişilik 50 kişilik bir koloni kurulacak deniyor Elon Musk bunu söylüyor işte 40 kişi göndereceğiz 50 kişi göndereceğiz yok 40 kişi göndereceksin 50 kişi göndereceksin de o 50 kişinin yaşayacağı yeri yap bir önce. Yani bize bununla ilgili projeni göster bak yaptık bunu deniyoruz test ediyoruz ee, işte şöyle özellikle bunlar yok şöyle özelliklerde ol, oluyor, olacak gibi planlar yok yani şu anda varsa yoksa biz bir roket yapalım. ...derdi var. Hani geçen yayında da söylediğim gibi... ...biz önce Mars'a gidelim zaten. Yani oraya bir insan indirelim. Bunları yeri getireceğiz. E, hemen oraya gidenlerin hepsi yerleşmeyecek. E, çok uzun yıllar boyunca... ...gidip gelecek bu insanlar Mars'a. Yani Ay'a daha önceden gidip... ...gidip geldiğimiz gibi. E, de i̇kinci bir problem var. Bu Aslında en büyük problem de bu. İkinci problem şu. Ya bu adamlar... ...ne yiyecekler? Biz onları her yıl... ...altı ayda bir işte... E, Cep telefonumuza gelen SMS'lerdeki yardım kampanyaları, Mars'taki kardeşlerimize yardım edin, işte Mars'ta <gülüyor> açlık var. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bu, bunun gibi yardım kampanyalarıyla biz işte 6 e, ayda bir onlara konserle mi göndereceğiz? Diyelim ki aradan 5 sene geçti, 6 sene geçti, Mars'taki insanları unuttuk ama bu garipler ne yiyecekler orada? Bununla ilgili çalışmalar yapılması gerekiyor. Örneğin, yani sen mesela sen şunu e, anlatabiliyorsunuz yani. insanın yemek ihtiyacı nedir? Günde ne kadar yeriz biz? Ya yaklaşık bir kilogram yiyecek gider yani. O da altı ayla çarpınca baya bir masraf. Tabi askeri harcamalara yapılan masrafın yanında bence daha yapılması gereken bir şey diye düşünüyorum. Yani evet, Askeri doğru. harcamalara, e, savaşlara harcayacağımıza. Ya yani şeyleri ben bazen e, insanlara devlet denen kavramı anlatırken şunu söylüyorum: Devletleri e, dünya üzerinde tüm devletleri aslında bir organizma gibi görün. Çünkü devletler hayatta kalmaya çalışıyorlar. Kendini, her biri ayrı bir canlı, e, her bir ayrı bir canlı olduğu için kendini idame ettirebilmek, kendini hayatta tutabilmek e, amacıyla varlar e, ve bu şekilde hareket ediyorlar. E, örneğin bir devletin e, hayatta kalabilmek için diğer bir devleti öldürmesi bir içgüdü şeklinde e, cereyan ediyor. Yani örneğin işte biz e, zamanda kendimizden bahsedelim işte Osmanlı İmparatorluğundan. Osmanlı İmparatorluğu nasıl hayatta kaldı? Diğer devletleri özdürerek hayatta kaldık. İşte Roma İmparatorluğu da diğer devletleri öldürerek hayatta kaldı. İşte Amerika Birleşik Devletleri şu anda diğer devletleri öldürerek veya işte süründürerek e, ayakta kalıyor. E, dolayısıyla askeri harcamaları çok üst düzeyde. Yani adamın umurunda değil, devletin umurunda değildir uzayın keşfi. Bu insanların umurundadır. Ama e, devletlerdeki o yaşayan halkın yani devleti e, Hayat ayakta tutan e, ve de devletin kullandığı halkın amacıdır sadece işte Mars'a gidelim mi? Devletin umumunda değil ki. Devlet şuradan bakar olaya. E, eğer ki ben Mars'a gidersem veya Ay'a gidersem bu benim diğer devletlere karşı daha üstün olmamı sağlayacak bir durum olursa oradan bir belli kazanım elde edeceksem ben o zaman Ay'a, Mars'a veya işte başka gezegenlere gideyim düşüncesi ancak o zaman oluşur. şeye geldim işte bu e, ne yiyecek bu insanlar meselesi işte uzayda tarımla ilgili e, hem dünyada hem de işte uluslararası uzay istasyonunda çalışmalar yapılıyor e, ama e, büyük miktarlarda e, besin üretebileceğiniz bir sistemi henüz oturtamadık e, örneğin Mars'a gidecek Mars'ta bir kişi var diyelim şimdi Mars'lık filminde ne vardı? Arkadaş patates ekiyordu işte. Evet. Ee, küçük bir... E, ...kendine sere oluşturmuştu. O patates hayatta kalmaya çalışıyordu. Tabii o yeterli de gelmiyordu. Çok da küçük bir adı. Ya, o kişinin bile sadece hayatta kalabilmesi için... Ta, ...sadece tek bir kişinin bile hayatta kalabilmesi için... Yani ...neredeyse bir dönüm... E, ...alana... ...birçok sebze, meyve benzeri şeyleri... ...ekebilir durumda olması gerekiyor. Yani kişi başına bir dönüm diyelim. Kişi başına bir dönümlük az bile ama... Hadi kişi başına iki dönümlük sera lazım. Ee, şimdi biz bunu da nasıl yapacağımızı çok bilmiyoruz. Tamam uzayda marul yetiştiriyoruz, çiçek yetiştiriyoruz. Ee, i̇şte burada olduğu gibi. Hatta bunu yediler galiba. uzayda. uzay istasyonundaydı evet. değil mi bu? Evet. Evet, evet. evet. Ee, i̇şte hani... Kişi başına 1-2 dönümlük alan Sera, ya Mars'ta bunu nasıl yapacağız? Bununla ilgili e, çalışmamız yok. Yani, örneğin ilim Musk'ın bununla ilgili çalışması yok. Biz sen onlara konserve mi göndereceğiz dünyadan yardım amaçlı? Evet. Bilmiyorum. Yani oradaki e, Mars'ta kolonleşen insanların yiyeceği suyu kendi kendilerine e, e, üretmeleri gerekiyor aslında. Örneğin suyu tekrar tekrar kullanabilmeleri gerekiyor. Veya evet. yiyecekleri bu az önce fotoğraflarını gösterdiğimiz Seralar'da üretmeleri gerekiyor. Zaten uluslararası uzay istasyonunda bu yetiştirilen çiçekler ol, olsun, e, bitkiler işte marullar. E, bu tür amaçlarla da e, yetiştiriliyor, deneniyor şu anda. Acaba insanoğlu bir gün varsa gittiği zaman uzay şartlarında dünya tam farklı bir atmosferde, farklı tabii, şartlarda tabii. bunu yapabilecekler Çok mi diye şu an düşünülüyor. Çok yer çekimde. Hani Mars'ın yer çekimi dünyanın 1 işte biri. Hani biz oraya gittik diyelim, çamurca ektik. Çamağacı bizim bildiğimiz 9.81 g'lik e, metre bölü saniyelik e, bir çekime maruz kalmak üzere dünyada evinleşti. E, e, saniyede işte 5 kilometrelik e, pardon hmm. şeyin Mars'ın yüzey çekim ilmesi neydi ya bilen var mı? 3'te yani 1 olduğunu biliyor da tam rakamı vermiyor. Havalı oluyor tam rakamı söyleme. Az önce bu motosiklerden böyle. İlk bakmıştım da. <gülüyor> Ne işte şey o yüzeyde belki de orada yetişemeyecek yani o kütle çekim etkisi yeterli düzeyde verimli yetişmesine engelleyecek. Evet. Bunu da bilmiyoruz yani, Denemek lazım bütün bunları. Ya bunlar bu kadar yani bilinmiyor, bilinmeyen çok nokta var. O yüzden gelecek işte 10-20 yıl içerisinde Mars'ta bir koloni kurmak o yüzden bana çok da mantıklı gelmiyor. Dediğim gibi çünkü daha öğrenilmesi gereken kesin olarak bilinmesi gereken çok şey var diye düşünüyorum. Tabii benim kendi şahsi fikrim. Sizler ne neler düşünüyorsunuz bilmiyorum ama benim düşüncem böyle hani dediğim gibi gelecek 10-20 yıl içinde düşünüyorum ben mağaza kolonu kurulacağı.